Grip aşısının riskleri ve faydaları Diyelim ki hastalar bir muayenehaneye geliyor ve grip aşısı yaptırıp yaptırmayacaklarına karar vermeye çalışıyorlar. Her kararda olduğu gibi bu konuda da hastalar muhtemelen grip aşısının risklerini ve faydalarını göz önünde bulunduracaklardır. Hastaların grip aşısının risklerinin ve faydalarının farkında olmaları çok önemli. Bu yüzden bunları sürekli tekrar ederek bilinçli karar verilmesine yardımcı oluyoruz. Öncelikle grip aşısının sıklıkla rastlanan risklerinden ve faydalarından başlayalım. Grip aşısında en sık görülen risk, enjeksiyon bölgesindeki ağrı veya hastanın kasına enjeksiyon yapıldığında hissettiği kas ağrısı olacaktır. Bazı insanlar, Özellikle de iğne korkusu olanlar grip aşısı olduktan sonra baş dönmesi veya baygınlık hissedebilirler. Grip aşısıyla ilgili diğer risklere gelirsek bunlar her hastada gözlemlenmeyebilir. Grip aşısının acıtmadığını düşünen, aşının ertesi günü ağrı hissetmeyen ve aşıdan sonra baş ağrısı problemi yaşamayan hastalar da vardır. Evet şimdi de grip aşısının en belirgin faydalarından bahsedelim. En belirgini elbette ki gribe yakalanma olasılığınızın düşmesidir. Grip aşısının acıttığını veya ağrı yaptığını söyleyen, bu yüzden de aşı olmak istemeyen hastalara şunu söyleyebilirim. Grip çok daha fazla acı çekmenize neden olur. Günlerce yataktan çıkamayabilir, kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Eğer bu kararı veren hasta ben olsaydım, grip aşısı olmak isterdim. Çünkü 3-5 günü yatakta geçirmektense kolda birkaç gün ağrı hissetmeyi tercih ederim. Şimdi de daha az rastlanan risklerden ve faydalardan bahsedelim. 1976'da bazı hastaların grip aşısı olduktan sonra kas güçsüzlüğü yaşadığına dair raporlar vardı. Bunun sebebinin Guillain-Barre sendromu olduğunu tespit ettik. Guillain-Barre Sendromu, kas güçsüzlüğüne sebep olan bir sinir problemidir. Grip aşısının Guillain-Barre Sendromuna sebep olduğuna dair kesin bir kanıt yoktur. Ama biz yine de daha ciddi komplikasyonlara sebep olmaması için 1976'dan beri bu konuda incelemeler yapıyoruz. Daha nadir görülen bu risklere karşılık olarak grip aşısının daha az rastlanan yararları da vardır. Hastaneye yatırılma olasılığı daha düşüktür. Ayrıca grip virüsünün sebep olduğu komplikasyonlardan kaynaklanan ölüm riski de daha düşüktür. Grip, yılda 200 bin kadar hastanın hastaneye yatmasına, 20 bin ile 40 bin arasında insanın da ölümüne sebep olabiliyor. Yine eğer bu kararı verecek hasta ben olsaydım, daha nadir görülen bu risklere, faydalara da dayanarak, grip aşısı olmayı tercih ederdim. Mümkün olduğunca, hastaneye yatırılma ve ölüm riskinden kaçınırdım. Bunlar, bireysel olarak düşünülmesi gereken noktalar. Diğer bir önemli nokta ise, grip aşısının toplum üzerindeki etkisi. Hastanın aile bireyleri, iş arkadaşları veya sınıf arkadaşları durumdan nasıl etkilenir? Ya da hasta bir sağlık çalışanıysa grip aşısı hastaları nasıl etkiler? Aile bireyleri açısından düşünüldüğünde grip aşısı olmanın hiçbir riski yoktur. Grip aşısı olursanız aileniz olumsuz yönde etkilenmez. Ailenizi sadece olumlu yönde etkilemiş olursunuz. Bunun sebebi sadece grip virüsünden etkilenme olasılığınızın düşük olması değildir. Aynı zamanda grip virüsü yayma ihtimaliniz de düşüktür. Biz buna sürü bağışıklığı diyoruz. Sürü bağışıklığı yakın temasta bulunduğunuz kişileri de korur ve sonuç olarak da grip aşısı olmanın kesin faydalarından biridir. Grip aşısının bütün bu faydalarını düşününce faydaların riskleri aştığını görüyoruz. Yani sonuç olarak grip virüsüne karşı aşı yaptırmak kulağa iyi bir karar gibi geliyor.